Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoşgeldiniz. AYT 2023 Matematik kampında hedef full matematik dedik ve integral'in sevgili arkadaşlarım 6. videosuna geldik. 6. dersine geldik sevgili arkadaşlarım. Ve bu dersin konusu belirli integral ile alan hesabı olacak. Belirli integral'i öğrendik ama aslında belirli integral ne işe yarıyor? İşte bunun uygulamalarını yapacağız bu videoda. Hani Türev öğrenirken ekstremum noktaları incelemiştik ve daha sonrasında bu ekstremum noktaları bulmak türevle bulmak ne işimize yarar bunları görmüştük ya maksimum minimum problemlerinde. İşte sevgili arkadaşlarım integralde de belirli integrali öğrendik ama peki bu belirli integral ne işimize yarıyor diye bunun sorusunu cevabını bu derste öğreneceğiz alan hesaplayacağız arkadaşlar. Ee, Nasıl alanları hesaplayacağız? Düzgün olmayan şekillerin alanlarını hesaplayacağız. Dikdörtgenin, karenin, üçgenin alanlarının nasıl hesaplandığını biliyoruz ama eğrisel bir bölgenin alanının nasıl hesaplandığını bilmiyorduk. İşte bunu da integral sayesinde öğreneceğiz sevgili gençler. Hazırsanız, abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz dersimize geçebiliriz. Müzik Evet ekranımızda şöyle yaklaştıralım ve başlayalım Belirli integral ile alan hesabı f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta sürekli bir fonksiyon olmak üzere sevgili gençler Eğer ki bakın f fonksiyonu x ekseni, x eşittir a doğrusu ve x eşittir b doğrusu arasında kalan bu mavi bölgenin alanını hesaplamak istiyorsak Eğer a'dan b'ye kadar, kadar f'in altında kalan alan olduğu için fx dx diyoruz Burada şunun unutulmaması gerekiyor x ekseni sevgili gençler aslına bakarsanız y eşittir 0 doğrusudur. Bak bu da y eşittir fx e eğrisi. Bir eğri ile bir doğrunun arasında kalan alanı hesaplarken de ileride de göreceğiz bunu. F'den yani yukarıdaki y'den alttaki y yani y eşittir 0'ı çıkarıyoruz ve bunun integralini alıyoruz. Ama burada biliyorsunuz ki çıkarma işleminde 0 ve toplama işleminde 0 etkisiz eleman olduğu için 0'ı yazmıyoruz aslına bakarsanız. Direkt fx dx diyoruz. Aynı şekilde x ekseninin altında da kalmış olabilir bu alan. X ekseninin altında kalan bir alan için sevgili arkadaşlarım, A'dan B'ye kadar integral f(x) dx e hesaplarsanız x ekseninin altında kaldığı için sonuç size negatif çıkacaktır ama alan negatif olamayacağı için bunu eksiyle çarpacağız işte. Eksiyle çarpıp burada A'dan B'ye kadar f(x) dx e hesaplarsanız eğer buradaki e, alanı bulmuş olursunuz. Şimdi 91. örneğimize bir bakalım. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. A1'in 5 birim kare şu mavi kısmında 9 birim kare olduğu söyleniyor. Olduğuna göre demiş. Eksi 4'den eksi 1'e kadar fx de x. Bak eksi 4'den eksi 1'e kadar eğer ki ben bu fonksiyonun integralini hesaplarsam. Alanı bulurum ama... Bu alanın eksilisini bulmuş olurum. Neden? Çünkü bu a1 -4'ten 1 -1'e kadar olan kısım x ekseninin altında. O halde burası 5 birim kareydi ya bu integralin sonucu eksi -5 olacaktır. Eksi -1'den 5'e kadar bak eksi -1'den 5'e kadar hesaplarsam eğer f(x)'in integralini bu kısımdaki alan olan A2 mavi bölge x80'inin üzerinde olduğu için direkt olarak alanı bulmuş olurum. Yani 9'u bulmuş olurum. Peki eksi 4'den 5'e kadar hesaplamış olsaydım yani şuradan şuraya kadar hesaplamış olsaydım. Bunun belli bir kısmı x80'inin altında belli bir kısmı x80'inin üzerinde olduğu için x80'inin üzerinde kalan parça pozitif altında kalan parça negatif çıkacağından 9'dan 5'i çıkaracaksınız ve buna da 4 diyeceksiniz sevgili gençler. 92. örnek. Aşağıda eksi x kare eksi 2x artı 8 parabolü verilmiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi ben bu boyalı bölgenin alanını hesaplamak istiyorum. Daha kısa yöntemler göstereceğiz ama şimdilik integralden biraz daha uzun yöntemler deneyeceğiz. Öncelikle bize şu x eksenini kestiği noktalar gerekiyor. X eksenini kestiği noktaları elde edebilmek adına ne yapıyoruz arkadaşlarım? Şunun köklerini bulacağım. Yani sıfıra eşitleyen köklerini bulacağım. Tabi eksiyle başladığı için ben bunu eksiyle çarpayım x kare artı 2 x eksi 8 eşittir 0 diyelim. Aynı kökleri verecektir. Dolayısıyla ben burayı x'e x diye burayı da artı 4 e, eksi 2 diye açarsam köklerimiz bir eksi 4 bir de artı 2 gelecektir. Bakın burası eksi 4'müş burası artı 2'ymiş. O halde ben eksi 4'ten 2'ye kadar eğer ki eksi x kare eksi 2 x artı 8'in yani fx'in. İntegralini hesaplarsam buradaki kapalı bölgenin alanını bu mor alanı bulmuş olurum. Peki hadi hesaplayalım. Eksi x küp bölü 3 diyorum bunun integraline. Eksi x kare diyorum artı 8x diyorum ve eksi 4 ve 2'yi de integrasyon sınırım olarak yazdım. Önce 2'yi yerine yazacağız. Eksi 8 bölü 3 eksi 4 artı 16 olacak. Sonra eksi 4'ü yerine yazacağım. Böylelikle sevgili arkadaşlarım artı 64 bölü 3 Eksi 16 eksi 32 gelecek ve bundan bunu çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi üst tarafa bakalım. Şurası ne 12? Şuraya bakalım. Şu kısım eksi 48 eksi ile beraber artı 48 yapacak. Şurası da eksi 64 bölü 3 gelecek. Eksi 8 bölü 3 eksi 64 bölü 3 ne yapar biliyor musunuz? Eksi 72 bölü 3 yapar. Ve gençler 72 3'e tam bölünür. Yani burası da eksi 24 gelir. Eksi 24'ümüz var, 48'imiz var, 12'imiz var. Bunların hepsini toplayacağız artık. Eksi 24, 12 daha eksi 12 yapar. 48 eksi 12 de bize 36 cevabını verir. Yani buradaki bu bölgenin alanı 36 birim kareymiş sevgili gençler. 181. sayfamızı bitirdik. Kitabın artık sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Devam ediyoruz 93. örneğimizde 190, 182. sayfamızda x kare x 4 x, x, x 12 parabolü ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi gözümüzü kapattığımız zaman aklımıza şöyle bir şekil gelmesi gerekiyor. İşte bir parabol var kolları yukarı doğru x, x ile arasında kalan kapalı bölgenin alanını bulmak için şurası isteniyor yani. O zaman benim burada şuradaki kökü ve buradaki kökü elde etmem gerekiyor. Çok basit bakın x kare eksi 4 x eksi 12. Bu kökleri bulabilmek için sıfıra eşitleyeceğim ve x'e x diyeceğim. 6'ya artı 2 diyeceğim. Demek ki gençler şurası 6'ymış burası eksi 2'ymiş diyeceğiz. Şunların eksileri kök oluyordu. O halde diyeceğim ki artık eksi 2'den 6'ya kadar x kare eksi 4 x 12'nin integralini hesaplamam gerekiyormuş benim bu alanı elde edebilmem için. Hadi hesaplayalım. x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2'den 2 x kare. Eksi 12x diyorum. Eksi 2 ile 6'yı da yerine yazacağız. Şimdi işlemi yukarı taşıyorum arkadaşlar. 6'yı yerine yazarsanız 216 bölü 3 gelir. Eksi 6'nın karesi 36 2 ile çarparsanız 72 gelir. 6 kere eksi 12'de yine eksi 72 olur. Eksi diyorum. Şimdi eksi 2'yi yazacağım. Eksi 8 bölü 3 diyorum. Daha sonrasında eksi 2'nin karesi 4'tür. 4 kere eksi 2 eksi 8 yapar. Eksi 2 kere eksi 12'de artı 24 yapar. Pekala bakın şurası aslında 16. Şurası da eksi içeri dağıttım. Artı 8 bölü 3 oldu. Eksi 16 oldu burası da. Şu kısım eksi 144. 216 bölü 3 var. Artı 8 bölü 3 var. İkisini toplarsanız sevgili arkadaşlarım 224 bölü 3 yapacaktır. Daha sonrasında bir de elimizde eksi 144 de eksi toplamı olacak. İkisini toplarsanız da eksi 160 gelir. Bu da 224 eksi 480 bölü 3'tür. Bundan bunu çıkaralım arkadaşlar. Çıkardığınız takdirde 256 gelir. Yani eksi 256 bölü 3 geldi. Tabi alan buluyorduk ama negatif geldi sonuç. Bunun sebebi bunun x ekseninin altında kalan bir alan olmasıdır. Siz cevabını ne diyeceksiniz? 256 bölü 3 diyeceksiniz sevgili arkadaşlarım. İşlem hatası yapmadıysak tabi. Devam. 94. örnek. Eksi x kare artı 2 x artı 24 parabolü x eşittir eksi 3 ve x eşittir 2 doğruları ve x eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Yani şöyleymiş aslında bizim şu şekilde bir kartezyen koordinat sistemimiz e bir tane de e, kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz x eşittir eksi 3'ümüz ve x eşittir 2 doğrularımız var. Şurası eksi 3 burası 2 işte şurada kalan alanı soruyor bize. Direkt burada kalanı sorduğu için ben direkt eksi 2'ye kadar diyeceğim. Ve eksi x kare artı 2x artı 24'ün integralini hesaplayacağım arkadaşlar. Bunun integrali eksi x küp bölü 3 artı x kare artı 24 xtir Eksi 3 ve artı 2 de integrasyon sınırlarımızdır. 2 yerine yazacağım. Eksi 8 bölü 3 artı 4 artı 48 eksi diyorum. Eksi 3'ü yerine yazarsanız eksi 3'ün küpü eksi 27 3'e böldüğünüz eksi 9 başında eksi var artı 9. Eksi 3'ün karesi yine artı 9. Eksi 3 kere 24 eksi 72 yapacaktır. Daha sonrasında buraya bakalım. 4 48'i topladınız 52. 9 9 18 18'den 72'yi çıkarıyoruz. Eksi 54 kalır. Bir de başlangıçta eksi 8 3 vardı. Şu kısım ne yapar eksi 2 yapar eksi 2 eksi 8 bölü 3 daha kaç gelir Arkadaşlarım eksi 14 bölü 3 gelir Tabi burada Sevgili arkadaşlarım e, Bu arada yanlış bir şeyimiz var Tabi var işlem hatası yaptık Çünkü cevabın Pozitif gelmesi lazım kollar aşağı doğru Üst tarafta kaldı 2 80'nin üstünde kaldı 9 9 18 18'den 72 çıkardınız eksi 54 Başında eksi vardı artı 54 52 54 daha 106 yapar 106 8 bölü 3 bize cevabı verir. 3 kere 106 318 8 çıkardınız 310 bölü 3 bize cevabı verecektir sevgili gençler. Devam 95. örnek. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş gençler. a1'in 3 birim kare a2'nin 5 birim kare olduğu dile getirilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi x1 x2 ve x3 bizim köklerimiz x1'den x2'ye kadar fx dx'i hesaplarsanız x1'den x2'ye kadar aslına bakarsanız alanı bulursunuz ama x ekseninin altında kaldığı için şuradaki alanın a1 alanının eksilisini bulmamız gerekiyordu. Burada ne demiş? Artı 3 demiş. Dolayısıyla birinci öncül çortladı x3'ten bakın buradan terse doğru gitmiş. Buraya doğru almış integrasyon sınırını. f(x) de x 5'tir demiş. Normal şartlar altında buranın alanı neydi? 5'ti. x ekseninin üzerinde de kaldığı için 5 olacaktır. Ama integrasyon sınırını tersten almış bakın. x3'ten x2'ye kadar almış. O zaman tabi ki cevabımız da eksi ile çıkacaktır. Yani x -5 olacaktır. İkinci öncülümüz doğru. x1'den yani şuradan x3'e kadar hesaplarsak demiş f(x)'in integralini. 8 buluruz demiş. Şimdi şurası 5'ti. Şurası da 3 geliyordu integrali. 5'ten 3'ü çıkarırsınız 2 gelir. Yani 2 gelmesi gerekiyordu cevabın. Bu adam 5 ile direkt 3'ü toplamış ve 8 demiş. Dolayısıyla burası da yanlış. Bu adam dediğim de benim bu arada. Soruları ben yazdım. O halde sevgili arkadaşlarım cevabımız ne olacakmış? Yalnız 2 olacakmış. Evet. 182. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Geçiyoruz sağ sütuna. Bir not var. Eğer diyor x ile arasında kalan alanı değil de y ile arada kalan alanları bulmak istiyorsan diyor o zaman şunu yapacaksın. A'dan B'ye kadar yine küçükten büyüğe kadar A'dan B'ye kadar şuradaki fonksiyonun y'ye göre alacaksın. F'ye D'ye diyorsun yani şu tarafta kalan alan eğer ki y ekseninin sonunda kaldıysa o zaman alan negatif çıkacaktır. Bu alanın negatif olmasını engellemek adına da eksiyle çarpacaksın güzel kardeşim ki pozitif olsun alanımız. Alan negatif olamaz biliyorsunuz. Şimdi şuna bakalım aşağıda 2y kare eksi y küp eğrisi dik koordinat düzleminde verilmiş arkadaşlarım. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi şuranın sıfır olduğunu biliyoruz. O halde sıfırdan 2'ye kadar diyeceğim. 2y kare eksi y küp dy diyeceğiz arkadaşlarım ve y'ye göre integral alacağız. 2y karenin integrali 2y küp bölü 3'tür. Eksi y küpün integrali de y üzeri 4 bölü 4'tür. Biz burada sıfırla 2'yi yerine yazacağız. Şimdi sıfırı zaten yazmamıza gerek kalmayacak. Birazdan göreceksiniz. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin küpü 8. 2 ile çarptım. 16 bölü 3. Eksi 2 üzeri 4. 16. 16'yı 4'e böldüğümüz 4 geldi. Sıfır yerine yazmıyorum. Eksi 0 olacak çünkü. 16 bölü 3'ten 4'tedir. 12 bölü 3'tür. Çıkarırsanız. 4 bölü 3 gelir işte bu da bize bu kısmın alanını verecektir sevgili arkadaşlarım buranın alanı 4 bölü 3 birim kareymiş. Örnek 97 aşağıda x eşittir fy fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre eksi 5'ten 6'ya kadar fy'nin mutlak değeri d'ye bak eksi 5 burası 6 burası. Eğer ki ben fy'nin mutlak değerini alırsam sevgili arkadaşlarım o halde cevap olarak karşımıza ne bulacağız? Bu y ekseninin y ekseninin solunda kalanları sağ tarafa taşımak zorunda kalacağız şu şekilde ve burayı da bu şekilde bu tarafa taşımış olacağız. Böylelikle y ekseninin sol tarafında kalan alanlar normalde hani negatif bir sonuç geliyor diyor ya integral sonuçları. Peki pekala pekerle neyse pekala sağ tarafına taşırsak bunları pozitif olacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım bu kısım şurası A1'in pozitif hali olacak. Burası A2 ve burası da A3 olacak. Şimdi o halde şurası direkt A1 artı A2 artı A3 gelecek. Eksi demiş açtım parantez için şuraya bakıyorum. Eksi 5'ten 2'ye kadar. Eksi 5 nerede? Şurada. 2 nerede? Burada. A3 negatiftir. A2 pozitiftir. Dolayısıyla A2 eksi A3 diyeceğiz arkadaşlar. Artı açtım parantezi 2'den 6'ya kadar. 2'den 6'ya kadar. A1 sol tarafta olduğu için eksi A1 olacak burası da. Şimdi bakalım. Artı A1 var. Eksi A1 var. Gitti. Gitti. Şurada a2 var, eksi a2 var, gitti. a3 var, eksi eksi a3'ten artı a3 var. Yani 2 tane a3 bize cevabı verecek o halde. Evet, böylelikle 182. sayfamızda bitirmiş olduk. Nereye devam ediyoruz? 183. sayfamıza, 98. örneğimize. Eksi 2 ile 2 kapalı aralığında yeştrefiks grafiği verilmiş arkadaşlarım Şu, boyalı bölgenin alanında 12 birim kare olduğu söylenmiş. Şimdi buna göre eksi 3 bölü 2'den 1 bölü 2'ye f2x artı 1 dx integralinin sonucu. Hadi bakalım buyurun değişken değiştirmeye. 2x artı 1'e ben u demek istiyorum. Böylelikle her iki tarafın diferansiyelini alırsam 2dx eşittir du olacaktır. Bize dx lazım. O halde 2dx varsa elimizde 2'ye böleriz ve dx elde ederiz. dx eşittir du bölü 2'ymiş. Şimdi integralimizi yazalım. f içeriye ben u demiştim. f u du bölü 2 dolayısıyla bölü 2'yi dışarı attım. Şimdi gelelim integrasyon sınırlarına. Alt sınırımız eksi 3 bölü 2 idi. Fonksiyondaki değişken x değil artık u'ya dönüştüğü için x'lerin sınırlarını kullanamayız. U'ların sınırlarını oluşturmamız gerekiyor. Eksi 3 bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız eksi 3 gelir. 1 eklerseniz eksi 2 olur. Artı 1 bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız 2 kere 1 bölü 2. 1'dir. 1 eklediniz. 2 oldu. Eksi 2'den 2'ye f du'nun yarısını sormuş bize. Şimdi biz şu mavi bölgenin alanının -2'den 2'ye kadar f(x) dx olduğunu biliyoruz. Ve arkadaşlarım bunu da bize kaç olarak vermişti? Bakın 12 olarak vermiş. Şimdi -2'den 2'ye f(x) dx 12 ise -2'den 2'ye f(u) du da 12'dir. Sonuçta sadece x gördüğümüz yere u yazmış oluyoruz. O halde şu kısım -2'den 2'ye f(u) du kaçmış? 12'ymiş. Bize bunun yarısı soruluyor. O halde cevap 6'dır diye biliriz paşalar gibi. Evet bir not kısmımız var. Bu not kısmından itibaren olan dersimiz bir sonraki dersimizin konusu olacak arkadaşlarım. Burada size bazı özel bilgiler de vereceğim. Bazı güzel bilgiler de vereceğim. 2-3 e, dakikada çözeceğimiz soruları 30 saniyede nasıl çözebiliriz bunları öğreteceğim. İnşallah o derste görüşürüz diyelim. O halde arkadaşlarım hoşça kalın, sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen ama lütfen unutmayın.